Herkese selamlar. Göçmenlik hukukunda son zamanlarda ne tip gelişmeler oldu? Konsolosluklarda gelişmeler var, göçmenlik bürosunun yapmış olduğu açıklamalar var. Bunların hepsini bugün size özetlemek istiyorum. Her zamanki gibi bu video biraz uzun olacağı için videoyu iki kısım halinde yayınlayacağız. Bu videoda göçmenlik bürosunun yaptığı bazı yeniliklerden de bahsedeceğim. Mesela artık vatandaşlık başvurusu yapanların bazı durumlarda green card yenilemesi yapması gerekmiyor. Göçmenlik bürosu belli dosya gruplarının hızlandırılacağını açıkladı ve göçmenlik bürosu bazı dosyalara cevap verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Müzik Öncelikle göçmenlik bürosunun Green Card başvurularının hızlandırılmasına yönelik attığı adımlardan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi göçmenlik bürosu aile üzerinden yapılan Green Card başvurularında, mesela eşlerin, kendi eşlerine yapmış olduğu Green Card başvurularında mülakatların, Wave edilebileceğini yani mülakatsız da dosyaların kabul edilebileceğini açıklamıştı. Buna uygun olarak göçmenlik bürosu Amerika içinde yapılan dosyalarda 485 başvurusu yapılırken sağlık raporlarının da başvuruyla beraber gönderilmesi gerektiğini açıkladı. Bu bir şart değil daha çok tavsiye niteliğinde yani olur da dosyanız eğer mülakatsız kabul edilirse siz de bundan geri kalmayın. Eğer baştan sağlık raporunu gönderirseniz dosyanızla beraber en azından göçmenlik bürosu mülakat vermeden dosyayı approve edecekse, kabul edecekse bir sorgulama gönderme zorunda kalmamış olur. Ta niteliğinde bir tavsiye açıklama. Göçmenlik bürosunun artan dosya işlem zamanlarını yani processing time'ları azaltmak için veya bunlara bir çare oluşturabilmek için aldığı önlemlerden bir tanesi de vatandaşlık başvurusu yapan green card sahipleriyle alakalı. Önceden Vatandaşlık başvurusu yapan green card sahiplerinin aynı zamanda green cardlarının süresi bitiyorsa eğer green cardlarını da uzatmak için ayrı bir başvuru yapmaları gerekiyordu. Tabi bu göçmenlik bürosu için oldukça büyük bir yük. Bir yandan vatandaşlık başvurusunu inceleyecek, bir yandan green card uzatmasını inceleyecek. Hatta çoğu zaman vatandaşlık mülakatı gelmesine rağmen green card yenilemesine cevap gelmiyordu. Göçmenlik bürosu son yaptığı açıklamada bundan sonra vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin vatandaşlık başvurusunu yaptıkları anda... Ellerine gelen resit notisle yani alındı belgesiyle green cardlarının 24 ay daha otomatikman uzatılacağını açıkladı. Bu gerçekten devrim niteliğinde çok güzel bir karar. Hem başvuru sahiplerinin iki tane ayrı başvuru yapmasına gerek kalmıyor. Hem de vatandaşlık başvurusunu yapan kişiler aynı zamanda green cardlarının iki yıl daha otomatik olarak uzadığını görüyorlar. Bu aynı zamanda göçmenlik bürosunun green card sahibi olan kişilerin vatandaş olmalarını istemesi ve bu konuda onları teşvik etmesi nedeniyle atılmış olan bir adım. Bilindiği gibi göçmenlik bürosunun en çok zorlandığı başvuru gruplarından bir tanesi de çalışma izinleri. Yani IED kart dediğimiz izinler. Göçmenlik bürosu bunların biraz daha online hale gelmesi, internet üzerinden yapılabilmesi, kağıtla ilgili bağımlılığın biraz daha azalabilmesi için, daha az kağıt başvurusu almak için atı adımlardan bir tanesi de bazı iltica başvurularındaki çalışma izni başvurularının artık internetten online olarak göçmenlik bürosunun web sitesinden yapılabileceğini açıklaması oldu Bunlar kabul edilen asylum başvuruları değil devam eden asylum başvuruları yani asylum başvurusu iltica başvurusu yaptınız henüz bir mülakat yok ortalıkta Fakat çalışma izni almaya hak kazandınız İşte bu çalışma izni başvurularını göçmenlik bürosunun web sitesi üzerinden yapabileceksiniz sırada yine göçmenlik bürosunun artan işlem sürelerini azaltabilmek için veya bunlara çare olabilmek için getirdiği yeni bir uygulama var. Bilindiği gibi evlilik üzerinden green card alındığında bu genellikle 2 yıllık geçici bir green card oluyor. Aynı şekilde EB5 Investment yani yatırım yoluyla green card başvurusu yaptığınızda almış olduğunuz green card genellikle 2 yıllık bir green card oluyor. Hem evlilik üzerinden yapılan başvurularda hem de investment üzerinden yatırım üzerinden yapılan başvurularda bu 2 yıllık kartı 10 yıllık karta çevirmek için yeni bir başvuru yapılıyor. Buna evlilik dosyalarında I-751, investment dosyalarında EB-5 dosyalarında I-829 diyoruz. Göçmenlik Bürosu yeni yaptığı açıklamayla bu başvuru yapan kişilerin alacakları resim notisiyle alındı belgelerinde Green Card'larının 4 yıl süreli otomatik olarak uzatılacağını açıkladı. Biraz önce yaptığım açıklama gibi bu da aynı. Green Card'ın otomatikman uzamasını temin eden bir açıklama sebebi de bu başvurulara göçmenlik bürosunun yetişememesi, bunların çok uzun zaman alması ve dolayısıyla green card'ın otomatik olarak uzaması. Bu her ne kadar iyi bir açıklamaysa da madalyonun tabii bir de öbür yüzü var. Bu aynı zamanda göçmenlik bürosunun bu başvurulara bakmak için, bu başvuruları değerlendirmek için çok daha fazla zamana ihtiyacım var demesi gibi de anlaşılabilir Keşke göçmenlik bürosu bu dosyalara çok daha hızlı baksa ama Green kartın otomatik yenilenmesi ile ilgili çok uzun süre vermese bu olur çok uzun süre vermese de olur yeter ki dosyalara çok daha hızlı baksın ama dosyalara hızlı bakamadıkları için onun yerine otomatik Green kart uzatması vermeyi tercih ediyor şu anda göçmenlik bürosu yine de hiç yoktan iyidir diyoruz göçmenlik bürosunun Covid nedeniyle Dosyalara vermiş olduğu uzatma süreleri vardı. Mesela bir dosyaya sorgulama gönderildiğinde daha uzun sürede cevap verebilirsiniz. Red kararı verildiğinde bunu temiz etmek için ekstra süreniz var. Bunu daha önceki güncellemelerinde anlatmıştım. Mesela bir dosyaya sorgulama geldiğinde 60 gün daha ekstra süre veriliyor COVID'den dolayı. Yine bir dosyaya red verildiğinde bunun temiz edilmesi için 60 günlük süreniz var COVID'den dolayı. Göçmenlik bürosu bu kararı... Yani dosyalara 60 gün daha ekstra süre verilmesi kararını 23 Mart 2023'e kadar uzattığını duyurdu. Dolayısıyla herhangi bir sorgulama veya red kararı aldıysanız ve bunun tarihi 23 Mart'tan önce ise size verilen süreye otomatikman 60 gün daha ekleme yapılıyor. Cevap vermek için 60 gün daha süreniz oluyor. Çok sorulan bir soru neden göçmenlik bürosu bu 60 günü? bu dokümanların içine ekleyip göndermiyor Çünkü softwareleri yani yazılımları buna müsait değil onun yerine böyle açıklamalar yaparak bu süreyi uzatmayı tercih ediyor göçmenlik bürosu göçmenlik bürosunun getirdiği bir yenilik de kendisine karşı açılan bir davadan sonra oldu bu dava kısaca eşvan sahiplerinin ve elvan sahiplerinin eşleri için yapılan H4 ve L2 dediğimiz yani H4 ve L2 vize müracatlarıyla ilgili. Trump yönetimi öncesinde bu başvurular hep beraber değerlendiriliyordu. Mesela H1 başvurusu yapan bir kişinin eşi varsa ve H4 başvurusu yapıyorsa, L1 vizesi yapan birisinin L2 vizesi yapan bir eşi varsa, göçmenlik bürosu bunların hepsini bir arada değerlendiriyordu. Trump'ın eşlere parmak izi gereksinimi getirmesinden sonra, I-129'lar ve I-539'lar yani principal applicant dediğimiz kişinin kendi başvurusu ve işi için yapılan başvuru artık bir arada değerlendirilmemeye başlandı. Hatta iş öyle hale geldi ki bir kişinin L1'i veya H1'ı çok önce kabul edilmesine rağmen L2'ların, H4'ların çok daha sonra kabul edildiğini görür hale gelmiştik. Aynı zamanda bu hem eşlerin statülerinin uzun süre pending kalmasına yani askıda kalmasına sebep oluyor hem de aynı zamanda... Bazı durumlarda H4'lara verilen çalışma izni ve aynı zamanda her zaman Elt2'lara verilen çalışma izninin de geç gelmesine sebep oluyor. Şimdi konuyu böyle toparladıktan sonra Göçmenlik Bürosu'nun kendisine karşı açılan davada neyi kabul ettiğine bakalım. Göçmenlik Bürosu dedi ki bundan sonra H1 başvurularını ve H4 başvurularını ve varsa beraberindeki çalışma izni başvurularını Elvan, Elt2 ve beraberindeki çalışma izni başvurularını beraber değerlendireceğim. Ve hepsine aynı anda cevap vereceğim. Bu aslında çok güzel bir haber. Keşke E2'ler, E1'ler için de böyle bir haber çıksaydı ama onlar davanın konusu değildi. Belki ileride bunlar da davanın konusu olabilir. Ama H1 ve l için ve onların eşlerinden çalışma izni hakkı olanlar için artık böyle bir güzellik var. Göçmenlik Bürosu bu dosyaları bir arada değerlendirecek. Bu arada çok sorulan sorulardan bir tanesi h eşleri yani H4'lar... Çalışma iznine sahip değil diyorsunuz her yerde. O zaman bu davanın konusu neyle alakalı? Aslında bu davanın konusu Green Card başvurusu yapıp da ülkeleriyle ilgili vize numaraları available olmadığı için, vize numaraları açık olmadığı için devamlı H1 ve H4'larını uzatmak zorunda kalan daha çok Hint vatandaşlarıyla alakalı. Eğer Green Card'da numaralar açık olmadığı için bekliyorsanız uzun süredir, o zaman h eşlerine yani H4'lara çalışma hakkı veriliyor ama bu direkt dosyanızın çok uzun sürmesiyle alakalı değil sizin vatandaşı olduğunuz ülkeye vize numarası olmamasıyla alakalı bir konu ilk videoyu kapatırken vize bülteninden bahsetmek istiyorum Şubat ayının vize bülteninde neler gördük dikkatimizi neler çekti Öncelikle aile üzerinden yapılan başvurularda f 2 e kategorisinde eşlerin eşlere yaptığı green card başvurularında vize numaraları hala körünt tarihi bir olay yaşıyoruz bir seneyi geçkin süredir bu kategoride vize numaraları hala açık Green Card sahiplerine sesleniyorum, eşlerinize Green Card başvurusu yapabilirsiniz, numaralar açık, hala devam ediyor. Dolayısıyla bu hala iyi haber. Employment Based kategoriye baktığımız, yani iş yeri üzerinden yapılan Green Card başvuruları veya kişilerin kendi kendini sponsor ederek yapmış olduğu Green Card başvurularında ise bazı gelişmeler var, bazı değişiklikler var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle öteden beri devam eden EB3 Other Workers kategorisinde vize numaraları hala geriden geliyor. Şu anda göçmenlik bürosu 1 Ocak 2020 dosyalarına bakıyor. Bu şu demek... Perm başvurusunu 1 Ocak 2020'den önce yapmış olan kişilerin dosyalarına bakılıyor. Aslında bu çok da kötü bir şey değil. Çünkü bir dosyanın perm'ünün faal edilmesi, arkasından 140 aşamasına gelinmesi, arkasından NVC veya 485 aşamasına gelinmesi zaten zaman alan bir süreç. Dolayısıyla EB3, Other Workers, Öbür Çalışanlar kategorisinde vize numaralarının geriden gelmesi evet o kategoriyi etkiliyor. Ama zaten PERM sonrasındaki prosedür uzun zaman aldığı için bunun aslında çok da fazla bir etkisi yok denebilir. Employment Based kategorisindeki asıl önemli gelişme EB2 kategorisindeki vize numaralarının gerilemesi. EB2 kategorisi neydi? National Interest Waiver dediğimiz kişinin kendi kendine Green Card başvurusu yapabildiği başvurular ve aynı zamanda PERM üzerinden yapılan başvurularda başvurunun master veya üstü derece veya tecrübe istemesi durumlarında Geçerli, geçerli olan kategori. Bir zamanlar bu kategori üzerinden başvuru çok yapmak isterdik. Vize numaraları daha hızlı ilerlerdi. Ama bugünlerde bu vize numaralarında küçük de olsa bir gerileme görüyoruz. Dolayısıyla Amerika içinde bulunanlar için 485 başvurusunu 140 başvurusuyla beraber göndermekten ziyade önce 140 başvurusunu gönderip daha sonra vize numaraları açıldığında 485 başvurusunu göndermek mümkün olabilecek. Bu konu Konsolosluk üzerinden Green Card başvurusu yapanları çok fazla etkilemeyecek. Çünkü 140'ın zaten kabul edilmesi bir vakit alacağı için ve priority date'iniz, öncelik tarihiniz 140'ın faal edilmesiyle belli olacağı için dosya zaten konsolosluk safhasına gelene kadar belli bir süre geçmiş olacak. Ve umarım vize bülteninde ilerleme gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla bu konunun Amerika içinde EB2, National Interest Waiver dosyası yapan kişileri şu anda etkilediğini söylemek mümkün. Bu konu kompleks bir konu ve zaten National Interest Waiver gibi bir dosyayı veya iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu gibi PERM gibi bir dosyayı avukatsız yapan kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda mutlaka bir avukata danışmalısınız. Bu dosyanızı nasıl etkileyecek, nasıl bir strateji yapılması gerekiyor ve bu stratejilerle bu konudan minimum etkilenerek yolunuza devam edebileceksiniz bir sonraki videoda size göçmenlik bürosunun yeni getirmiş olduğu hızlandırma prosedüründen bunun hangi dosyalara uygulanabileceğinden bahsetmek istiyorum aynı zamanda göçmenlik bürosunun 2023 yılı için yayınlamış olduğu stratejik noktalardan bundan sonra nelere dikkat edecekler nelere önem verecekler bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum bir de Amerikan konsolosluklarındaki ve göçmenlik bürosundaki mülakatlarla ilgili son durum hakkında bilgi vermek istiyorum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede diğer kişilere de ulaşmasını sağlayabiliriz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle videoyu paylaşabilirsiniz. Sorularınız veya bu konularla ilgili tecrübeleriniz varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor>